Arkadaşlar, Akbank şubesindeyiz. Dünya tarihinde bir ilk yaşanıyor şu anda. Mobil bankacılık tarafında Akbank 26 saattir videoyu çektiğimiz tarih itibariyle çalışmıyor. Mobil uygulama zaten gidik arkadaşlar. Hemen Ozan şöyle bir gösterelim. Mobil uygulamaya girdiğiniz zaman hem Android'te hem iOS'te burada kalıyor Aynen. ekran. Ama bir de gelelim bankamatiğe bakalım istedik. Bankamatikte durumlar ne vaziyette? Şöyle buyurun, <gülüyor> temelen çok rahat göremeyeceksiniz ekranı. Kartımı takıyorum. 06. Şifremi girdim. Şu an işleminizi gerçekleştiremiyoruz, lütfen daha sonra tekrar denedin ve kartı verdi. Şimdi arkadaşlar kartımızı geri aldık. Bankamatiklerde de durum geçerliymiş, bunu gördük. Olayın detaylarını ofise gidelim, bir klimanın altına geçelim, bir rahatlayalım. Hem de bir uzmana bağlanacağız, o neler düşünüyor bir de onu göreceğiz. Hadi bakalım. Dostlar bankamatikten geldik, masamıza oturduk ve şimdi aslında durumu biraz sizlere özetlemeye başlayabilirim. Biz bu videoyu çektiğimiz saat itibariyle şu an 27 saattir Atbank'la ilgili herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Yani para çekme, para yatırma, bir yere gönderme vesaire gibi işlemler kapalı. Hatta bankamatikleri gördük hep beraber. Bu mesele ilk başta bir hackleme diye herkes tarafından konuşuldu. Bir anda böyle bir dedikodu yayıldı. Hatta Anonymous da bununla ilgili bir tweet attı. Akbank'a biz saldırmadık fakat birçok defa hacklendiklerini biliyoruz dediler. Ardından da yine haberler çıkmaya hemen başladı çünkü büyük bir olay arkadaşlar. Bu bunun bir siber saldırı olmadığı, ana bilgisayarda bir arıza olduğu söylenmeye başladı. Derken tabii ki Akbank'tan da açıklama gecikmedi arkadaşlar. Hacklenme olayının yalan olduğunu onlar da söylüyorlar. Aynı zamanda da teknik bir aksaklık var ana bilgisayarın üzerinde ve bu sorunu en hızlı şekilde çözmeye çalışıyoruz dediler. Banka müşterilerimizin bilgileri de güvenli eller Yerde, bu tarafta da bir data sızıntısı olmadığını belirttiler Yani sizin işte banka kartı bilgileriniz vesaire bilgileriniz herhangi bir yere sızdırılmamış durumda. Şu an Akbank'ın açıklamasına göre. Bu sırada kesinti devam ediyor. Onlar çalıştıklarını söylüyorlar zaten üzerinde. Ancak sosyal medya durmuyor. Sonuçta insanlar para çekecek, bir yere para gönderecek vesaire. Ceplerindeki parayı harcayamıyorlar daha doğrusu. Bu sefer de ikinci açıklamayı yapmak durumunda kaldılar. Kredi kartı ödemelerine ve kredi ödemelerine bir gün faizsiz bir şekilde ötelediler. Şimdi ben sizlere konuyu biraz özetledim. Ancak her zaman olduğu gibi uzman birine de tabii ki de danışmak istiyorum. Yanımda Oğuzhan Yılmaz var. Kendisi IT işlerinden tabii ki de oldukça anlıyor. Ona danışmak istiyorum. Abi hoş geldin videomuza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Ee, sağ ol. Sende ne var? İyiyim ben de. Abi biliyorsun Akbank olayları şu an patladı gündemde. Herkes bunu konuşuyor. Hatta Aha. 20 lirayla bir gün geçinmeye çalışan arkadaşlar gördüm ben Twitter'da para çekemedikleri için. Baya problem hakikaten biz de takip ediyoruz. Banka çapında böyle 30 saate aşkın bir kesinti. Dünyada falan adil örneklerden bir tanesi. Peki abi sorunun kaynağı nedir? Neden yaşandı bu olay. İlk başta işte öyle sağdan soldan bakıyorduk. Akbank'ta bir kesinti vardı. Biz sıradan bir kesinti sandık. Sonra kredi kartlarının çalışmıyor deyince daha böyle ciddi bir durum olabilir diye düşündük. Tabii insan aklına direkt şey geliyor. Bir hacklendiler mi vesaire çünkü banka sonuçta. Siber istihbarat tarafında bir sızıntı var mı? Hacker grupları üstlenen bu işe bir şey var mı diye araştırdık. Baktık bizim takip ettiğimiz kanallarda öyle bir ibare göremedik. Dolayısıyla direkt hacklendi denemez. Hani bu spekülasyonlara istinaden konuşuyor. Kesinti uzun sürünce biz merakla benim araştırıyoruz biz de hani orada ne oluyor ne bitiyor. Diye. Biz tabii çevreden, IT sektöründen arkadaşlarla, yakın olan arkadaşlardan bilgi al alıyoruz. Ee, çok böyle detaylı olması bile yüzeysen. En nihayetinde kullandıkları veri tabanıyla alakalı bir problemden kaynaklanan bir durum var. Bu da işte mobile tarafı etkiliyor. Ee, bizim tarafta tabii bu veri tabanını kaldırırken başka problemlere de neden oluyor. Yani teknik anlamı, cascading failure dediğimiz bir e, hadise yaşanıyor. Problemler çoğalıyor ve farklı cephelerde farklı problemlerle savaşmak zorunda kalıyorlar. Toparlamaları uzun sürüyor diye uzaktan baktığım kadarıyla anladım. Abi peki şunu soracağım, insanlar bunu merak ediyorlar, belki biz videoyu yayınladığımız anda çözülmüş olacak ama senin tahminince hani ne kadar sürülmesi gerekiyordu, uzun mu sürdü bu kesinti, daha kısa bir sürede halledilebilir miydi? Oradaki problem veri tabanı olunca ve veri tabanından çok hassas sistemde böyle transaction çalışıyorlar, bu transactionlar bankalarda hakikaten işte transaction, kombit ve ruleback olayları vardır bu yazılım tarafındaki şeylerde, bunlardan bir tanesi gittiği zaman bir zincir kopuyor ve onu toparlamak çok uzun sürüyor. Dolayısıyla büyük veri tabanı uzmanları zaten işte o veri tabanının provider'ı da gelmiş olay bir el atmış. Olay veri tabana dokunduğun zaman gerçekten uzun sürüyor. Ee, ama tabii bir banka için hani ortalama bankanın şey işte 99... %100.59'dur da işte yıllık 3-5 saate denk gelirdir. 6 saat sonrası gerçekten kötüdür. Saat farklı bir şey, down time bir banka için uzun diyebiliriz ama yaşadıkları problem içinde bence 24 saat ortalama diyebilirim. Şu o zaman o dediğimiz süreyi açtık ve sıkıntılı dönem başlıyor aslında burada. Ya bir yerden de şey düşünüyorsun hani banka bu zaten felaket senaryolarına çok hazırlıklıdır hani direkt burada mesela öyle olmadığını gördük o da ayrı bir konu tabi ama tabi içeride şartlar nedir oradaki şeye göre düşünmek lazım işte duruma göre düşünmek lazım. Burada alışmak kolay arkadaşlar. Kanter ve gözleşi yani, vardır ben, orada. Banka için uzun bir, bir downtime diyebiliriz. Yani abi ananymous da bununla ilgili tweet attı görmüşsündür sen de illa ki bir hack olayı olsa zaten bu zamana kadar muhtemelen ortaya çıkardı diye tahmin ediyoruz biz. Evet evet çok tutamazlardı yani banka bütün potlar çevrilmişken bir leak olsa bu hem değerli bir şey, yani Deep web için hem de hani bir reputation kazanılacak bir durum. Çoktan öğrenirdik görürdük yani. Sorularımız bu kadardı Osman abi çok teşekkür ediyoruz katıldığın için değerli bilgiler için de. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere olun. sağ ol. San gerekli bilgileri verdi bizlere, kendisine danıştık. Daha detaylı bilgileri öğrenmiş olduk arkadaşlar. Saat şu an 7 Temmuz, öğleden sonra yani saat 14.10. Gelişmeler bu şekilde. saat sonra ne olur, 2 saat sonra ne olur bu konu hakkında tabii ki de şu an bir bilgi vermemiz mümkün değil. Ama umarım kimse mağdur olmaz bu meseleden daha fazla diyelim ve videomuzu kapatalım arkadaşlar. Yanında duran bağlantılara tıklayarak bambaşka içeriklerimize ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.